Adın cennetlerine hoş yerlere koyar İşte büyük kurtuluş budur Seveceğiniz bir şey daha var Allah'tan yardım ve yakın bir fetihle müminleri müjdele Ey inananlar Allah'ın yardımcıları olun Nitekim Meryem oğlu İsa'da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti Havariler, Allah yolunun yardımcıları biziz dediler. İsrailoğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkar etti. Biz de inananları düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler. Sadakallahu lazim.